Merhaba Mastermind dizicileri, bugün sizlere dillerden düşmeyen Squid Game dizisi ile ilgili 17 farklı bilgiden bahsedeceğim. Şimdiden bazı karakter isimlerini doğru söyleyemediğim için sizlerden özür dilerim. Eğer olur da Güney Kore'den bu videoyu izliyorsanız ya da Koreceyi biliyorsanız lütfen özürlerimi kabul edin. 1 numara Büyük bir ihtimalle Frontman'in dedektif Jun-ho'yu telefon ahizesinden fark ettiğini tahmin etmişsinizdir. Çünkü ahize soldan sağa doğru kapatılmıştı. Oysa sağdan sola doğru kapatılması gerekiyordu. Çünkü Frontman ahizeyi her zaman sağdan sola doğru kapatıyordu. Böylece ahizeyi birinin hareket ettirdiğini rahatlıkla anlayabildi. Fakat dizide asıl ilginç olan Frontman'in aslında solak olduğu halde ahizeyi sağdan sola doğru kapatıyor oluşuydu. Bununla birlikte kardeşi dedektif Junho sağlak olmasına rağmen telefonu soldan sağa doğru kapatmıştı. Bu durum büyük ihtimalle yönetmenin izleyiciye oynadığı bir oyun. 2 numara Birinci bölümde bir Biok ile ilk karşılaştığımız sahnede Gi-hun mafyadan kaçmaya çalışırken ona doğru koşuyor. Gi-hun'un o anda ne yaptığını fark ettiniz mi? Acelesi olmasına ve mafyadan kaçmaya çalışmasına rağmen bir Biok'un dökülen kahvesini toparlayıp ona vermeye çalışıyor. Tam o anda sahibi yok'a dikkat edin. Vücudu titriyor. Çünkü karakteri canlandıran aktör Aca Hwayeon kendini tutamayıp rolden çıkarak gülmeye başlıyor. Buna neden olan Gi-hun'un kahveyi toplamasının senaryoda olmayışı. Onların sadece birbirlerine doğru koşup çarpışmaları gerekiyordu. Hepsi bu. Gi-hun'u canlandıran Aka Lee, Jung, Jae, doğaçlama yaparak rolün az da olsa dışına çıkıyor. Bu nedenle de sahibi yok gülmeye başlıyor. Bu sahnenin yeniden çekilmesi gerekiyor olsa da yönetmen sahneyi tutmak istedi. Çünkü bu durumun sahneyi daha da iyileştireceğine inandı. 3. Numara Son bölümde Gi-hun annesinin ölmüş bedeninin yanına geldiğinde hiçbir tepki göstermedi. Sadece onun artık olmayacağını bilerek annesinin ölmüş bedeninin yanına uzanmıştı. Şimdi şu açıdan bakın. Neredeyse her olaya olağanüstü tepki gösteren biri bu olay karşısında hiç tepki göstermeden duruyordu. Büyük olasılıkla son zamanlarda çok fazla kötü şekilde ölen insan görmüş olması annesinin ölü bedenini onun için olağan kılıyordu. Fakat şunu da unutmamakta fayda var. Bu doğal yolla öldüğünü gördüğü tek kişi dizi boyunca. 4. Büyük ihtimalle bu ürkütücü oyuncağı son zamanlarda her yerde görüyorsunuz. Sosyal medya videolarında, bazı internet sitelerinde ve hatta bazı bilgisayar oyunlarında. Fakat bu oyuncağın başındaki Tokay'a hiç dikkat ettiniz mi? Squid Game'i oynamanıza yarayan sembollerden oluşuyor. Büyük bir ihtimalle bunu fark ettiniz. Fakat o küçük detay aslında bütün sahneyi daha da korkunçlaştırmıyor mu? 5 numara İlk bölümde oyunun kuralları anlatılırken Gi-hun'a dikkat ettiniz mi? Sahnede en arkada duruyor olmasına rağmen bütün sahne ona odaklanmış durumda. Bunun sebebi yönetmenin herkesin Gi-hun'dan biraz daha uzak durmasını istemesinde yatıyor. Böylelikle izleyicilerin bütün oda sahne boyunca Gi-hun'un üzerinde kalıyor. Bu ayrıca son sırada duran ve son numarada olan birinin üzerine de ışığın vurabileceğinin bir metaforu olabilir. 6 numara. Bazı dizi fanatiklerine göre ikinci bölüm çok yavaş geçmiş olabilir. Ama aslında her ana karakterin dizi içerisinde nasıl öleceğine de ışık tutan bir bölüm olduğunu da belirtmekte fayda var. Örneğin Ali patronunun parasını çalıyor ve daha sonra Sang-woo tarafından kendi misketlerinin çalınmasıyla ihanete uğruyor. Deok Su öldürülmemek için köprüden atlıyor ve daha sonra cam köprüden düşerek ölüyor. Sağ bir yok ok, adamın boğazını kesiyor ve daha sonra Sang-woo tarafından bıçaklanarak öldürülüyor. Son olarak Sang-woo küvetle kendi canını almaya çalışıyor ve daha sonra Gi-hun'un parayı alması ve oyunu kazanması için Kendini yağmurlu bir sahnede öldürüyor. 7 numara Kırmızı ışık yeşil ışık oyunu İlnam'ın çift taraflı oynadığının ilk ipuçları olabilir. Dikkatli bakarsanız Koca kafalı oyuncağın herkesi yeşil hologramla tararken İlnam'ın ve çevresindeki diğer oyuncuların görüntüsünün Daha silik olduğunu görebilirsiniz. Arkadaki oyuncuları tararkenki netliğe dikkat ettiğinizde Bahsettiğim şeyi daha belirgin görebileceksiniz. Arkadakilerin hologramları belirgin şekilde daha parlak Innam'ın görüntüsünden. Yani bu oyuncak Innam'ın yanındaki kişileri vurmamak üzere programlanmış. Bu şekilde Innam'ın yanlışlıkla öldürülmesi engellenmiş oluyor. 8 numara. Dedektif 2020 yılının dosyalarına kardeşine ait bir şeyler aramak için baktığında dosyanın 002 kodlu Oyuncudan başladığını fark ettiniz mi? 001 numaralı oyuncunun dosyada bulunmadığını Ve dolayısıyla 001 numaralı oyuncunun resmi olarak oyuncu olmadığını bize gösteren güzel bir ipucu Yani gerçekte oyun 456 değil 455 oyuncudan oluşuyor Açıkçası bunu ilk izlediğimde fark etmedim Ve dosyanın 002 numaralı oyuncudan başlaması bana çok garip gelmişti 9 numara İlnam'ın isminde Gerçekten gizli olan bir sürpriz var. İlnam'ın ismi basitçe ilk adam olarak Türkçe'ye çevrilebilir. İl anlamı bir, nam anlamı ise erkek veya adam. Ve İlnam oyuncu 001 ve o oyunun kurucusu ve yaratıcısı. Büyük ihtimalle oyunu kuran ilk kişi. Buna bağlı olarak onun gerçek adı diğerlerine ipucu olabilir diye 4. bölümde herkesin içinde adını söylemekten kaçındı. Bununla birlikte öleceği zaman kendi adını açıklamaktan çekinmedi. Bu arada Gi-hun İlnam'ın ölümü sırasında duygusal olarak çöktüğü için İlnam'ın adının arkasındaki gizeme dikkat çekecek durumda değildi. 10 numara Birinci bölümde yarışmacılar neden kaçırıldıklarını merak etmeye başladılar. Ve onlara bu yakışıklı satış elemanı ile oynadıkları DAKŞİ oyunu gösterildi. Video gösterilirken dikkat edin. Herkesin oyunu oynarken mavi kartı seçtiğini göreceksiniz. Kimsenin kırmızı kartı seçtiğini görmüyoruz. İşte bu oyunda neyin olduğuna dair güzel bir ipucu aslında. Eğer kırmızı takımda değilsen o zaman oyundasındır. 11 numara 4. sezonda ana odadaki duvarlara bakarsanız oynanan oyunların sırasıyla duvarda çizildiğini fark edeceksiniz. Ve sadece yeteri kadar yatağı odadan çıkardığınızda duvarlarda ne olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani şu şekilde düşünün. Eğer başka bir oyun daha oluyor olsaydı oyuncular kısa süre içinde buradan fark edebileceklerdi. 12 numara Gi-hun oyunda ölmeden kurtulmasına rağmen annesinin üzerine sağ bir yokun güvenini kazanmak için yemin etmesi daha sonra annesini kaybetmesine sebep oluyor. Dizinin sonunda oyunu kazandıktan sonra eve geldiğinde söylediği yeminden dolayı annesinin ölümüyle karşılaşıyor. 13 numara Halat çekme oyununda her oyuncunun ellerinin halatta kilitlendiğini biliyoruz. Bu şekilde oyundan kaçmaları engelleniyor. Aynı durum İlnam için de geçerli. Onun elleri de oyunun başında kilitlenmiş durumda. Fakat oyunu kazandıklarında ellerine bakarsanız kilitlerin artık orada olmadığını görürsünüz. Bunun anlamı eğer oyunu kaybediyor olsalardı İlnam'ın bir kaçış planı vardı. Eğer İlnam'ın takımı İmnam hayatta kalacak şekilde kaybeseydi, o zaman oyunun kurallarını değiştirerek eğer kilitlerden kurtulabiliyorsanız takımınızın kaybetmesinin bir önemi yok. Siz hayatta kalırsınız verdi. Bu açıklamadan sonra da kimsenin halatı çekmekle uğraşmayıp kendi kilitlerini çözmeye çalışacağı aşikar. 14 numara Gihun'un kızına verdiği hediye kutusunun oyundaki tabutlarla benzer olduğunu fark ettiniz mi? Kutuda Gi-hun'un çakmak olarak kazandığı silah bulunuyor. Bu durum, oyuna katılanların silahla öldürülüp sonra da yakılacağına işaret eden bir ipucu olabilir. 15 numara. Daha sonra öğrendiğimiz gibi, misket oyununda eğer eş bulamazsanız öldürülmüyorsunuz. Eğer bu kural uzun zamandır kullanılan bir kuralsa, o zaman Ilnam bir köşede oturup kimseyle eşleşmeyerek oyuna dahil olmadan hayatta kalmayı planlıyordu. Bu kuralı kullanmak için köşede sessizce duruyordu. Bu kuralın verdiği avantajla misket oyununda öldürülmeden ve hiç şüphe çekmeden hayatta kalabileceğini biliyordu. Ancak İlnam'ın oyuna dahil olsun ya da olmasın her şekilde bir kaçış planı olduğunu gördük. Çünkü eğer olmasaydı misket oyunundan önce ya da sonra muhtemelen ölmüş olurdu. Cam köprü oyununda ise hangi cama basılacağını biliyor olmasına rağmen bunu yapmak için çok yaşlıydı ve zaten katılmayacaktı. 16 numara çok gözden kaçırılan bir şey olmasa da Gi-hun'un yarışlarla kumar oynadığını ve kazandığını birinci bölümden biliyoruz. Yaklaşık olarak bu yarıştan 4 milyon 560 bin kazanıyor. Oyunun sonunda ise 45.6 milyar kazanıyor. Peki bu yarışmacının numarası neydi? 456 Bu durum bize oyundaki rakamın rastgele seçilmediğini gösteriyor. Bu durumun içinde bir şeylerin gizli olduğu belli. 17 numara Hepimiz oyunun çoğunluğun oyuyla sonlandırıldığını biliyoruz. Fakat daha sonra oyuncuların %93'ünün geri döndüğünü de biliyoruz. İşte buradaki yakaladığım gizli bilgi. Her oyuncunun başına 100 milyon büyük ödülün arttığını biliyoruz. Yani ölen her oyuncu için bankaya 100 milyon daha konuluyor. O zaman oyun ilk başladığında yani 456 oyuncu varken ödül 45.6 milyar. Fakat 3. bölümde... Bütün oyuncuların oyuna dönmediğini de biliyoruz. Peki buna rağmen nasıl oluyor da büyük ödül hala 45.6 milyar oluyor? Bunun anlamı katılmayan 14 kişinin büyük ihtimalle oyun dışında öldürülmüş olması. Bunun tek sebebi de oyuna dönmemiş olmaları. Bu noktada frontmenin ne dediğini hatırlamakta fayda var. Hepsi bu kadar. Netflix dizisi olarak büyük patlama yapan bu yapım hakkındaki incelemem budur. Açık söylemem gerekirse bu diziye 10 üzerinden 7'yi rahatlıkla veririm. Karakterler çok güzel yazılmış. İpuçlar olması gerektiği gibi çalışıyor ve karakter gelişmeleri de olması gerektiği gibi ilerliyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayarak, abone olarak ve bildirimleri açarak... Beni ödüllendirmeyi unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.